Dört Yapraklı Yonca, herkese merhaba. Hayatımda ilk defa topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında gönüllülük faaliyeti gerçekleştirdim. Bu süreçte mutlu olduğum, üzgün olduğum, pişmanlık yaşadığım anlarda oldu. Mutlu olmam insanlara yardım etmem sayesindeydi. Umursanmadığım zamanlarda çok üzüldüm. Bazen ise bazı insanları ikna edebilecekken fazla çaba göstermediğim için pişmanlık duydum. Gönüllülük faaliyetini daha önce gerçekleştirmediğim için de pişman olduğum zamanlar oldu. Doktorların ve çalışanların biz gönüllülük faaliyetinde bulunanları el üstünde tutması ve bize saygı duymaları, oradaki manevi boyutu ve bizim kendimize olan özgüvenimizi de bir hayli arttırıyordu. Beni çok duygulandıran bir olaydan sizlere bahsetmek istiyorum. 10 yaşındaki bir çocuk kan vermek istemişti ancak verememişti. Çocuğun babası askerdi. Askerlere kan lazım diye bağırıyordu. Ve bu yüzden kendisi de kan vermek istiyordu. Ancak kan veremiyor olmak onu da beni de çok üzmüştü. Dinlediğiniz için teşekkürler.